Merhabalar. Bugün sizlere 25 Mayıs 2019 Cumartesi gününün astrolojik gündeminden bahsediyor olacağım. Evet, bugün Ay Kova burcunda hareketine devam ediyor olacak. Günlük saatlerinde Ay'ın Kova burcunda seyrine başladığını ve boğa burcundaki venüsle sert bir e, açı gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu açıyla beraber özellikle e, gece saatlerinde sabaha karşı e, biraz ilişkiler alanında e, daha duygusal olabiliriz. E, görmüş olduğumuz rüyalar bizi biraz zorlayabilir. Özellikle ilişkisi olanlar açısından e, zorlayıcı, belki ilişkiye güvenin e, sarsılacağı veya ilişkiye güvenin sorgulanacağı e, bir gün e, açılışı yapabiliriz. Günün ilerleyen saatlerinde ayın e, Jüpiter'le güzel bir açısı var arkadaşlar. Dolayısıyla e, bugün özellikle cumartesi günü biraz daha bolluk bereket enerjisi, biraz daha şans faktörünü özellikle öğleden sonra e, itibariyle hissediyor olabiliriz. E, burada kendimizi daha şanslı, daha keyifli, daha mutlu, e, güzel organizasyonlar, güzel toplantı ortamları e, yakalayarak e, daha sosyal hissedeceğimiz ve daha mutlu hissedeceğimiz bir gün deneyimleyebiliriz. Dediğim gibi burada özellikle o sabah saatlerinin vermiş olduğu gerginlik ve mahmurluğun e, atılarak Öğleden sonra biraz daha şanslı, biraz daha bereketli, özellikle kaçırılan fırsatların yeniden karşımıza geldiğini veyahut gelebileceğini göreceğimiz bir takım durumlarla veya duygularla karşılaşabiliriz. Biliyorsunuz Alkova Burcu'ndayken bizler biraz daha büyük resmi görmeye çalışırız. Toplumsal meselelere eğilmeye çalışırız. Genel itibariyle detaylardan ziyade o detayların ulaşmaya çalıştığı son nihai noktayı tespit etmeye çalışırız ve e, topluluklar halinde, toplumlar halinde e, neyi nasıl değiştirebiliriz buna bakarız. Aslında kitlesel düşünmedir Kova Burcu ve biliyorsunuz devrimlerin. İsteyenlerin başkaldırışların e, burcudur. Burada e, özellikle dediğim gibi daha bütünsel bakacağımız ve genel itibariyle hayatımızda her ne kadar şanssız, her ne kadar talihsiz e, olarak adlandırdığımız durum varsa esasında ilahi adalet mekanizmasının bütünsel anlamda ne kadar doğru bir şekilde e, ilerlediğini fark edeceğimiz e, bilinç düzeyinde olabiliriz Ay Kova burcundayken. Gecenin ilerleyen saatlerinde ayın e, güneşle sert bir açısı görünüme başlıyor. Burada özellikle e, cumartesi günü itibariyle değil ancak pazar gününün ilk saatleri itibariyle etkili olacak bir görünüm söz konusu. Otoriteyle hayatımızdaki e, önemli ürgürlerle e, bazı e, duygusal çatışmalar yaşamak söz konusu olabilir. E, bu da e, pazar gününe hazırlık niteliğinde bir e, tüy olsun biliyorsunuz. E, günler erken saatlerinde artık ay balık burcuna e, giriyor olacak ve bununla beraber e, güneşle sert bir açı meydana getiriyor olacak pazar günü açısından e, cumartesi günü aslında e, öğle saatlerine kadar biraz ilişkiler anlamında kendimizi e, kötü hissediyor olsak da öğleden sonra daha pozitif daha rahat hissedeceğimiz hatta dinlenmek e, biraz rehavete kapılmak isteyeceğimiz bir süreçten eğimleyebiliriz umarım güzel bir gün geçirirsiniz kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız ve videoyu beğendiyseniz beğenirsiniz Yeni tıklarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.